Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezi nuru, gülübü, arifin, bi nuru, irfanu, velikam ve suduru salikin. Bize neti il ilmi vel hilmi evveli, irham ve şefkar, şevk evveli, vicdan, edebbi ve adabu, Resulullah-ı Erkan ve Resulullah-ı Salavat-ı Rahman. Allahümme salli ve sellem ala nuru seyyidine muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellem ala nuru seyyidine aleyi mürtü zekrem, ve ceh. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidetena Hatice'dir Kibre, Fatıma'du Zehra, Hayrı Nisa Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidine İmamı Hasan Hulku Rıza Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidine İmamı Hüseyin Mazlumu Şehidi Deşti Kerbela Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidine İmamı Zeynel Abidin Masonu Bak Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidine İmam Muhammed Bakir Allahumma salley ve selam ala nuru Seyyid-i Cahveri Sadik i Sadık vesebep vak. Allahumma ve selam ala nuru Seyyid-i Muhammed Musayev Kazım. Allahumma ve selam ala nuru Seyyid-i Geçten ı Caştan Sultan-ı Horasan, delili Horasan, burhan-ı Horasan, şahih, şehidi Horasan. İmam Ali el-Musayevruz Allahumma salley ve selam ala nuru Seyyid-i Muhammed Taqi el-Cevad. Allahumma salley ve selam ala nuru Seyyid-i İmam Ali el-Naqi ve Hadi. Allahümme salli ve sellem ala nurü seyyidine imam mahasan ala askeri. Allahümme salli ve sellem ala nurü seyyidine imam Muhammed sahih Sahibiz zaman kutbiz devran yüce del burhan hayyil kayyum. Cardayi masun ufak salavati rahman. Himmeti aile iltivatlar üzerimize hazır ve nazir olan cemimiz aynı cemimiz. Kırklar meydanında kabul ve makbuluna. Taci-i Arif'in kasullu vasının sultan aşıkın. Pirimiz istatımız Hingiracı Bektaş ve lebedimiz sülbinden sabit kadem eyleye. İşlerinden şefaat bula. Zevki i vicdan-ı irfan-ı kemal haline hali ne edeyli ya. Piran-ı horesan-ı hazır kiremleri var ola. Allah Allah Allah Allah üçler beşler yediler kırklar binler bin biriler. Nur-u Nebi-i Kerem-i Ali Pirimiz bektaş Veli. Gözlüğe bekleye şaşırıp düşürmeye Hanelerimiz şen eyle ya. mamur eyle ya. bucaklarımızı doğru eyle ya bu camımızdan bereketi eksik etmeye, gökten hayırlı rahmet, yerden hayır bereketler ikizan eyleye. Din, vatan, millet, hak, vakika durumda, şehit ve ustadları, ustadlığa server, İmam Hüseyin sancağı dibinden cümlemizi uzak eylemeye. Cenab-ı Hak Hükümeti, Cumhuriyetimizin elebet baydar eyleye. Yurdumuzun bekçisi, kahraman ordumuzu karada, denizde, havada, her yerde müzaver Aptal Musa Sultan, Niyazi Baba Sultan, Yatağan Baba Sultan, Teslim Aptal Sultan, Ali Baba Sultan, Hamza Baba Sultan, Hacim Sultan, Gaygısı Sultan, Karadolu'nun Can Baba Sultan, Seyidala Sultan, Güzel Sultan, Sarı Saldık Sultan, Sarı İsmail Sultan, Cimri Sultanlar, Kimseler'in hazır ve nazır olarak askerde olanların kılıçlarını, keskin adlarını, eşkinli huslarını geçkin eyleye. Anne ve babaları biz kardeşlere gelip görmeyi nasip ve münezzer Allah Allah. Vakitler hayır ola, hayırlar, feth şerler def ola. Münkürler mat ola, münafıklar berbat ola, müminler şad ola, sırlar mesut, gönüller mesut ola, hanedana, hukara, mamur ola, Erhak Muhammed Ali yardımcımız, gözcümüz, bekçimiz ola. Pirimiz, Üstadımız, Öküracı Bektaşı, Veli Balım, Sultan Efendim, mümin desteklerimiz ola. Allah'ı yaranlar kurup, inancıdan, tarihi müstekimden, ehli beyti Resulü'nü, imam, on dört yarda imasını ufak, pemevelimden dilde Gilde dileklerimizi, gönülden muratlarımızı veren. Dil bizde neves Allah'tan ola gerçeği. Hani başlasın, tamam başlasın. Şahin Çalçakır köyünde doğdum, Çalçakır köyünde büyüdüm. Sonra efendim küçüklüğüme okulu Çalçakır köyünde okudum. Oradan sonra Medele'de okudum. Ondan sonra köyüme geldim. Annem babam etti. beni okula göndereceklerdi göneğe. Onada da etti. Ben okulu bıraktım. Okulu bıraktıktan sonra annem ve babam öldü. 1949'da öksüz kaldım. Ondan sonra komşunun birine çoban durdum. Çobanlığımı 4 sene çobanlıkta geçirdim. Çobanlığımı geçirdikten sonra Türkan'la evlendik. Nerede gördün Türkan teyzeyi? Çeşmede. Geçmede gördüm, aşık oldum, hissettik. Onlar da gömüllüymüş zaten, verdiler. Türkan teyze de seni görmüş, sevmiş ee, demek. Seve. Oda <gülüyor> sonra tekrar yine bir çobanlığa başladık. Askerliğim geldi, askere gittim. Malatya'da dört ay kaldım. Ondan sonra dört ay sonra çavuş kursuna gittim, çavuş oldum. Oradan Saragamış'a gittim. Sarıkamış'ta Sarık 20 ay kaldım. Orada birinci çavuştum. Oradan askerden geldim. Biraz rahatsız oldum. Askerden gelince mi rahatsızlandın? Askerden geldim rahatsız oldum. 5 sene hasta oldum. 5 sene bu benim kahrımı çekti Turkan. Ne rahatsızlığı geçirdin Turab amca? Ağzımdan kan geliyordu. Ağzımdan kan geliyordu, bu beş sene sürdü. Beş sene sonra tedavi oldum. Ondan sonra İsparta'ya gittim, İzmir'e gittim, Denizli'ye gittim. Oradan dolaştım, geldim. Cenab-ı Allah bize sağlık verdi. Bir sürü koyun geç aldık. 30 sene çobanlığımızdan geçti. Ondan sonra halimiz, vaktimizi iyileşti. Kıve biraz hizmet ettik köyde kalmışsın o zaman evet, değil mi? Köyde kaldım. İğre hiç çıkmadım. Köyde kaldım. Köyde kaldıktan sonra koyun keçi yaptık. 30 sene bunlar devam ettirdik. Ondan sonra bağcılığa başladık. Bağcılığı bitirdik. Şimdi tekrar bir daha hasta oldum. Yine tekrar iyileştim. İyileştikten sonra Aa aldım. Bağ yaptım. Bağcılıkla uğraşsam bizim de bağımız çoğdu, En büyük çift bağ bizdeydi. Orada baraj bastı. Baraş bastıktan sonra durulan idare olduk, bittik. Şimdi çolova çocuğu araziye dağıttım, Emekli oldum. Ne güzel. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra çocukla baba bahçeye bakıyorlar. Türabi amca bu Çalçakırların taş evleri Çok meşhur değil mi? Çok gördük biz Güler Taş usta da... Burada değil mi? İnsanlar onu Nasıldı sence eskiden hep taş evler varmış Bunları anlatsana bize bir Şimdi eskiden taş Bu taşı hayvanla Çekip bu duvarı ondan yapıyorsun Hayvanla çekiyor, Bir sene hayvanın taşı çekiyorsun İkşaya taş koyuyor, Eşeğe Buraya getiriyorum, yuğ, yum, Ondan el sonra el elemeyle el, el Taşı çıkarıyor, evet. getiriyorum buraya. Bir sene bir usta getiriyorum, usta çalıştırıyor. Bu şekilde bu evleri yapıyor. Senin burası da mı şey betonermo ama değil mi dışı taş mı? Dışı taş. Tamam. Kaç tane çocuğun var e, Türbe amca? Şimdi iki tane çocuk var. oğlan var. Ondan sonra onlardan iki torun var. Birinden bir torun var. Burada mı çocuklarında? Burada. Burada yaşıyorlar Çalçakır'da? Yaşıyorlar, Çalçakır'da Çal yaşıyorlar, bağcılık yapıyorlar. Oğlanın birisi kucaktan bağ aldı. Orada kırk dönüm bağ var, onu işliyor. Gelip gidiyorlar işte, bana bakıyorlar. Geliyorlar değil mi ziyarete torunlar, Geliyor, mi? çocuklar? Geliyorlar, hepsi geliyorlar. Sana bana buradayız zaten, 51'i hala bize bu çalçakırlarda yapılan düğünleri anlatırsan ne adetler var burada? Düğünlerde neler yapılır? Çok adet var ama battı. Yok mu şimdi? Şimdi zaten herkes gidiyor, okuyor. Okuduğu yerde birini buluyor. <gülüyor> Ondan evlenip gidiyorlar. Düğünler nasıl oluyordu? Eskileri anlatırsan bize Turab amca. Eskiden, ne yapılıyordu burada? Eskiden 4 gün evveli bir un taru un Onu kadına hiçbir gün ideal Ondan sonra çalgıcı getirdik, çalgıcılar çalgı çalardı. Oynasırlar, kulüpsürler. Kızlar bir tarafta, oğlanlar bir tarafta. Kızların olduğu yere bizi sokmazlardı. Delikanlılar. Gençleri sokmazlar mıydı? Gençler sokmazdı. Oh, gençler sokmazdı. He. gençler sokmazdı. Peki şimdi neler yapıyorsunuz Türih abi Yaşlar Nasıl Ondan sonra kına oldu, kınadan ertesi gün gelin çıkarılardı, tekbirlerdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ekber Velillahi Hamd, deyip gelini öyle çıkarır Gelinin başına para atarlardı, çekirdek saçarlardı, bekmez koyarlardı. E, gelini bir bekle, elini basırdı. Akşamüstü, gelin geldiği zaman e, kapıda yağ çanağı geçerdi. Bunlar kalktı şimdi. Evet. Atla gelirmiş bir de değil mi? Hmm. Burada da var mıydı öyle var. adet? Sen Geline neyle gelin... getirdin, Türkan teyze mi? Atıl Akşamüstü bunun gibi, Kına evine gittik. Bizim silanemiz kalabalıktı. Tabi buradan, ileride çok uzakta bunun evleri vardı. Oraya... Gittik. Bir de oğlan evinden kız evine bağladığım zaman asaladı